Bu noktada, diferansiyel denklemlerin ne olduğunu bildiğinizi varsayarak, birkaç tane çözmeye çalışalım. Size ilk olarak anlatacağım diferansiyel denklem grubu, ayrılabilir denklemler olacak. Ve göreceksiniz ki, aslında yeni bir şey öğrenmiyoruz. İlk de öğrendiğiniz türev ve integral bilgilerinizle, ayrılabilir denklemleri çözebilirsiniz. Bu denklemlere ayrılabilir denmesinin nedeni şudur. X ve Y terimlerini ayırıp ayrı ayrı integral alır ve denklemin sonucuna ulaşırsınız. İşte bu ayrılabilir, ayrılabilir denklemler. Hadi birkaç tane çözelim de işin püf noktasını anlayın. Bunlar genelde cebir egzersizi olacak. İlk ayrılabilir denklemimiz şudur: dY bölü dX eşittir X kare bölü 1 eksi Y kare. Evet. Bu noktada bazı terimleri tekrar etmenin tam zamanı. İlk olarak, bu diferansiyel denklemin derecesi nedir? Denklemdeki en yüksek türev, birinci dereceden olduğu için, denklemin derecesi de 1'dir. Denklemin derecesi, birinci derecedir. Adi denklemdir, çünkü sadece düzenli türev var. Kısmi türev yok. Peki, doğrusal mı, değil mi? Şimdi, bu doğrusala benziyor diyebilirsiniz. Türeve herhangi bir şeyle çarpmamışım. Ama dikkatle bakarsanız, bazı enteresan durumları olduğunu görürsünüz. İlk olarak, y'nin karesi var. y, bir bağımlı değişken. y, x'in fonksiyonu. Bu nedenle, y'nin karesini aldığımız için doğrusal olmuyor. Eğer bu herhangi bir y olsaydı, ve siz denklemin her iki tarafında 1 eksi y ile çarpsaydınız, ve bir önceki denklemde gösterdiğim şekle soksaydınız, 1 eksi y'nin karesi olurdu. Bu aslında yapmamız gereken ilk şey. Onun için bunu yazacağım. Şimdi denklemin her iki tarafında 1 eksi y'nin karesi ile çarparsak, 1 eksi y'nin karesi çarpı dy. dx eşittir x kare. Şimdi hemen gördüğünüz gibi, burada kare olmasaydı da, y'yi dy dx' ile çarptığımız için, yine doğrusal olmayacaktı. Çünkü bağımlı değişkeni kendi türeviyle çarpıyoruz. Bu da onu doğrusal olmayan denklem yapıyor. Neyse biz tekrar çözme dönelim. Bu ilk adım. İki tarafı da 1 y'nin karesiyle çarpıyorum. En sonunda yapmak istediğim x'leri ve y'leri ayırıp iki tarafında ayrı ayrı integralini almak. Şimdi yapmak istediğim ise bu denklemin her iki tarafında dx ile çarpmak. Böylece burada bir dx oluyor, ve şuradaki dx'ten de kurtuluyoruz. Şuraya geleyim, yer ziyan etmek istemiyorum, evet. 1 eksi y, karesi dy, eşittir x karesi dx. Böylece x ve y değişkenleri ve türevlerini ayırmış oldum. Tüm yaptığım, denklemin her iki tarafında dx ile çarpıp sonuca gitmek oldu. Şimdi, her iki tarafında integralini alabilirim. Hadi bunu yapalım. Bir denklemin bir tarafına ne yaparsak, diğer tarafı da aynısını yapmamız gerekiyor, değil mi? Bu düz denklemler için olduğu gibi diferansiyel denklemler için de geçerlidir. Her iki tarafında da integralini alacağız. Bu ifadenin y'ye göre integrali nedir? Bakalım. 1'in integrali y. y karenin integrali, bakalım. bu eksi y'nin üçüncü kuvveti bölü 3. Ben buraya artı c yazıp, size yeni bir şey göstereceğim. Ama sizin, aslında her iki tarafa da artı c yazmanız gerekmiyor. y'ye göre artı bir sabit diyelim, y entegrasyonu yani. Bunu bir kalkülüs dersinde görmezsiniz ama bir noktaya değineceğim. Size göstereceğim şu ki, bizim artı c, biz geleneksel integrallerimizi alırken de hiç yok olmamıştı. Ve bunun türevi nedir? Bu, x'in üçüncü kuvveti bölü 3. Bunun da x değişkeni nedeniyle artı c'si olacak. Bunu niye oraya yapıp böyle işaretledim? Çünkü denklemin bir tarafına artı c yazmak zorundasınız ve bu size mantıksız geliyorsa c y'yi iki taraftan da çıkartalım ve y eksi y'nin üçüncü kuvveti bölü 3 eşittir x'in üçüncü kuvveti bölü 3 artı x'in integralini aldığımız zamanki sabit eksi y'nin integralini aldığımız zamanki sabit. Bu iki sabit değer, sadece iki tane sabit değer. Ne demek istediğim şu ki, ne olduklarını bilmiyoruz, rastgele iki değer. Onun için buraya genel bir c yazarız. Bir sabit olması lazım ama, denklemin her iki tarafında olmasa da olur. Çünkü keyfi olarak seçiliyorlar. Cx eksi c y de bir başka sabit değere eşittir. Eğer bu denklemi daha da basitleştirmek istiyorsak, her iki tarafı da 3 ile çarparız. Böylece daha güzel gözükür. Böylece şu çıkar. 3y eksi y'nin üçüncü kuvveti eşittir. x'in üçüncü kuvveti artı, buraya 3 c yazabiliriz. Burada c yine rastgele bir sabittir. 3 çarpı herhangi bir sabit, bir başka sabite eşittir. c'yi buraya yazıyorum. İşte çıktı, bu diferansiyel denklemi çözdük. Gerçi şu anda biraz üstü kapalı bir şekilde ama şimdi e, onu bu şekilden çıkarmak biraz zor. c'yi tek tarafa koyarsak, çözüm, 3y eksi y'nin üçüncü kuvveti eksi x'in üçüncü kuvveti eşittir c olur. Çözüm budur. Dikkat ederseniz, çözüm tıpkı integral aldığımız zamanki gibi cevap bu soruda üstü kapalı fonksiyonlar sınıfı. Neden mi sınıf? Çünkü burada bir sabit değer var. Buraya koyduğumuz sayıya göre yeni bir çözüm elde edilecektir. Buraya koyacağımız herhangi bir sabit değer yukarıda başlangıçtaki diferansiyel denkleme de uyacaktır. Başlangıçtaki diferansiyel denklem buydu. Bu sabit değeri bulmak için size bir başlangıç koşulu verilmesi lazım. Birinin demesi lazım ki x 2 olunca y 3 olur. Ve sonra c'yi bulacaksınız. Bize bir başlangıç koşulu veren bir örnek yapalım. Bu biraz, baştan başlayacağım, net bir görüntü, farklı renkler, evet, ve yeterli alanım var. Evet, bu ilki y'nin x'e göre birinci dereceden türevi eşittir. 3x kare artı 4x artı 2 bölü 2 çarpı y eksi 1. Bu bir parantez bu arada, mutlak değer değil. Burada bize başlangıç koşulu veriyorlar. y'nin x sıfırken değeri eksi 1'dir. Bu diferansiyel denklemi çözünceki, bu bir ayrılabilir diferansiyel denklemdir, bu başlangıç koşulunu kullanabilirsiniz. x 0 olunca y 1 oluyor. Ve sabit değeri buluyorsunuz. İlk olarak bu denklemi ayıralım. Her iki tarafı da 2 kere y eksi 1 ile çarpalım. 2 kere y eksi 1 çarpı dx, dy eşittir 3x kare artı 4x artı 2 olur. Her iki tarafı da dx'e çarpalım. Evet, bu da aslında bir cebir egzersizi değil mi? Bunu dışarı çıkarabilirim. 2y eksi 2 olur. Bu sadece dy olur. Her iki tarafı da dx'ine çarptım. 3x kare artı 4x artı 2dx. Denklemleri ayırdım. Bağımsız değişkeni, bağımlı değişkenden ayırdım ve de ilgili türevlerini. Ve şimdi integral alabilirim ve mor renkte integral alacağım. Evet, mor integral. Bu ifadenin y'ye göre integrali nedir? Evet, şimdi bakalım. Y kare eksi 2y'dir. Evet, artı c yazmayacağım, sadece sağ tarafta yapacağım. Bu 3x kareye eşittir. Integral eşittir x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı c. Ve bu c, her iki taraf için de sabit değer yerine geçer. Bunun neden böyle olduğunu ümit ederim, son örnekten anlamışsınızdır. c'nin ne olduğunu bulmak için, başlangıç koşulu olan y'nin 0'daki değeri eksi 1'dir. Bunu kullanabiliriz. Şimdi bakalım. x 0 olunca y eksi 1 oluyor. Böylece y yerine eksi 1 koyalım. Eksi 1 karesi eksi 2 kere eksi 1. Bu y'nin değeri oluyor eşittir x eşittir 0 olduğu zaman. x 0 olduğu zaman, 0'ın üçüncü kuvveti artı 2 kere 0 kare artı 2 kere 0 artı c. Bu bayağı basit. Bütün bunlar hepsi 0. Bu şimdi bakalım evet. Eksi 1 karesi yani 1 eksi 2 kere eksi 1. Bu da 2'dir. Eşittir, c. c eşittir, 3. Bu denklemin cevabı, diferansiyel denklemin cevabı. Hatırlarsınız ki, bu bir sınıf olmayacak. Çünkü bize bir başlangıç koşulu verdiler. Cevap, y karesi eksi 2y eşittir. x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı 3. c'nin ne olduğunu bulmuştuk. Meğer isterseniz, bunu kareyi tamamlayarak daha açık bir şekilde yazabilirsiniz. Burası sadece c1, evet tamamdır. Bu örtülü şekli. Bunu açık bir şekle sokmak için her iki tarafa da 1 ekleriz. Kareyi tamamlıyorum. y kare eksi 2y artı 1. O tarafı 1 eklersek, bu tarafa da 1 eklememiz gerekir değil mi? x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı 4 olur. Her iki tarafa da 1 ekledim. Peki bunu neden yaptım? Çünkü bu tarafın y cinsinden tam kare olmasını istedim. Bu tarafı şu şekilde yazabilirim. y eksi 1 karesi eşittir x'in üçüncü kuvveti artı 2x artı 4. O zaman diyebiliriz ki y eksi 1 eşittir artı ya da eksi kare x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı 4. Her iki tarafa da 1 eklersek, y eşittir, artı ya da eksi karekök x'in üçüncü kuvveti, artı 2x kare, artı 2x, artı 4. Burada artı ya da eksi var ve birini seçmemiz gerekirse, başlangıç koşuluna dönmemiz gerekir. Başlangıç koşuluna göre, y'nin 0 için değeri eşittir eksi 1. x'in yerine 0 koyarsak, y eşittir 1 artı ya da eksi 0 artı 4. Yani 1 artı ya da eksi 4. Eğer bu eksi 1'e eşitse, o zaman bu 1 eksi 2 olur. Evet, böylece başlangıç koşullarını karşılayan açık şeklimiz, burada biraz fazla olduk, artıdan kurtulabilirsiniz. 1 eksi, bütün bunlar bu başlangıç koşuluna uyuyor. Nerede uyduğunu bulabilirsiniz, hangi alanda uyduğunu. Bu terim pozitif olunca, denklem doğru olur. Bu eksi olur ve gerçek sayılar da geçersiz olur. Ve tüm bunlar, neyse zamanın bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz.